Selamlar herkese, bugünkü videomuzda mobil fotoğrafçılıkla ilgilenen arkadaşlarımız için ya da ilgilenmek isteyenler için bundan sonrasında kullanabilecekleri telefonlardan bahsedeceğiz. Ama önce gelin mobil fotoğrafçılık nedir birazcık ondan konuşalım. Mobil fotoğrafçılık terimini aramızda artık duymayan kalmamıştır diye düşünüyorum. Tabi bundan 5 sene öncesine kadar böyle bir terim yoktu. Ama artık şimdi bir sanat haline geldi. İnsanlar bunun üzerine çok fazla yoğunlaşıyor, sergi açıyor... Hatta ben de böyle bir serginin içerisinde bulundum ve benim fotoğraflarımı çekmişlerdi. Çok güzel bir şeydi böyle. Oppo, Reno6 ile bizim böyle portu fotoğraflarımızı çekmişlerdi. NFT'ye dönüştürüp satmışlardı falan. Böyle bir şeyin içerisinde yer almıştım. Hatırladım ve gayet güzeldi. Gerçekten fotoğrafçılık artık yeni terimlerle bizleri karşılıyor. Artık telefonlarımız bir organımız haline geldiğini biliyoruz. Yani böyle normal bir aktiviteye giderken bile bir an gördüğümüz zaman gerçekten o anda wow diyorsak çekip çıkarma potansiyelini sağlayabiliyor. Ama profesyonel kameralar yok işte lensini taşıyor, yok çantasını taşıyor falan bize ekstradan bir ağırlık yapıyor. Ama mobil telefonlarda bu olmuyor. Yani gerçekten güzel bir an gördüyseniz, o anı yakalamak istiyorsanız bize çok fazla kolaylık sağlıyor. Artık lafı çok da fazla uzatmadan ben listeye geçiyorum ama listedeki telefonları çok fazla detaylandırmadım. Ee, isterseniz açıklama kısmına bırakacağım. Ee, oradan en ince kadar kameraların özelliklerini görebilirsiniz. O zaman artık hemen listemize geçelim. İlk telefonumuz Huawei P50 Pro. Bu telefonumuz hmm, bir telefon. Kamera özelliklerine hemen bakalım. 4 kameralı bu telefonun 50 megapiksellik ana kamerası, 13 megapiksellik ikinci kamerası, 64 megapiksellik üçüncü kamerası ve 40 megapiksellik bir dördüncü kamerası var. 120 derecelik ultra geniş açılı kamerası sayesinde böyle geniş geniş fotoğraflar çekip manzaranın tadına duyabiliyorsunuz. Yani alan kısıtlaması yok gayet geniş bir şekilde telefonunuzdan çekebiliyorsunuz. Eğer makro çekimleri de seviyorsanız, ben makro fotoğrafçılık yapacağım diyorsanız da o telefonda böyle 2,5 cm'e kadar yakınlaştırdığınızda gerçekten mükemmel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Zaten Peli Pro'da en iyi kameraya sahip telefon piyasada. Gözünüzün göremediği alanları da görmek istiyorsanız 100x'e kadar zoom özelliği sağlıyor sizlere ve gerçekten e, bambaşka. Yani o kadar ileri gösteriyor ki anlatamam. O kadar iyi çekiyor. O yüzden eğer ileriyi de yani tabii momi fotoğrafta ne kadar kullanırsınız bilmiyorum ama 100x'e kadar zoomluyor ve gerçekten güzel bir kalite sağlıyor sizlere. Ve bir hareket halindeyseniz o hareket halinde olduğunuz anda bile sizlere net fotoğraflar çıkmasını sağlıyor. Bu bir e, yolla giderken çektiğiniz fotoğraf olur ya da bir müsabakayı çekiyorsunuzdur. İnsanlar koşturuyor bir şeyler yapıyor falan ama sizlere net fotoğraf sağlıyor. Burada da çok fazla avantajlı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Gece moduna gelirsek de gözünüzün göremediği böyle karanlık ortamlarda gerçekten çok iyi ışık alıyor ve Böyle aydınlık bir fotoğraf çıkıyor. Diyorsunuz ki bu karanlık yerden nasıl böyle fotoğraf çıktı? Ama çıkıyor. Huawei'in gece modu gerçekten çok iyi. Eğer mobil fotoğrafçılıkta kullanmak isterseniz sizlere çok fazla avantaj sağlayacaktır. Gelelim ikinci telefonumuza. İkinci telefonumuzda Xiaomi'nin Mi 11 Ultra'sı. Bu telefonumuzda üçlü kamera sistemi var. Kamera sistemlerine gelecek olursak da 50 megapiksellik bir ana kamerası, 48 megapiksellik ikinci ana kamerası ve yine 48 megapiksellik üçüncü kamerası bulunuyor. Arkada böyle dördüncü kamera gibi var gibi görünen bir şey var. O da derinlik kamerası olduğunu söyleyebiliriz. 128 derecelik geniş açılı kamera sistemiyle bir önceki telefonumuza nazaran 8 derecelik bir artış var. Yine de çok güzel geniş açıdan aldığını söyleyebiliriz telefonu. Kamera uygulaması ise özelliklerle dolu. Hemen yan tarafa şöyle geçiyorum ve Alpin buraya koyuyor kamera özelliklerini. Kamera özelliklerini de eğer tek tek görmek istiyorsanız durdurup bakabilirsiniz. Yerime geliyorum. Kamera kalitesinde görüntülerin çok net, ışıklı alanlarda çok güzel çıktığını söyleyebiliriz. Böyle canlı canlı renkleri var telefonun. O yüzden e, mobil fotoğrafçılıkta da bence önemli olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii nasıl çektiğiniz önemli, hangi modu kullanıyorsunuz bilmiyorum ama eğer renkli fotoğraflar çekmek istiyorsanız Xiaomi'nin Mi 11 Ultra'sı sizler için gayet idealdir diye düşünüyorum. Video özelliğine gelecek olursak da 8K bir video çözünürlüğü sizlere sağlıyor. Gelelim üçüncü telefonumuza. Üçüncü telefonumuz Apple'ın telefonu. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro. Ee, bu telefonlarımızın iPhone 13 tarafında iki kamerası, iPhone 13 Pro tarafındaysa üç kamerası var. Ve bu iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'da e, kameralar 12 MB'lik bir çözünürlük sağlıyor bizlere. Yine kameraların özelliklerini görmek isterseniz ben şöyle bir yana çekiliyorum. Alf buraya koysun. Ee, kamera özellikleri de yan tarafta gördüğünüz gibi tekrar durdurup bakabilirsiniz. iPhone'da yine e, gayet güzel bize özellikler sağlıyor. Zaten e, adı var ama var yani adı. Güzel bir telefon. O yüzden e, lafı fazla uzatmıyorum. Diğer telefona geçiyorum. Dördüncü telefonumuz Huawei MateBook Pro. Ee, bu telefonumuzun 50 megapiksellik ana kamerası, 20 megapiksellik ikinci kamerası, 12 megapiksellik üçüncü kamerası ve 8 megapiksellik de dördüncü kamerası bulunuyor. MateBook Pro ile gün ışığında çektiğiniz fotoğrafların gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebiliriz. Böyle net, yine canlı fotoğraflar çekiyor ve mobil fotoğrafçılıkta gerçekten işinize yarayacak telefonlar listesinde yer aldığını söyleyebilirim. Bu telefonun tek eksik özelliği olarak söyleyebileceğim belki diğer telefonların nazarına ana kameranın optik zoom sabitleyicisinin olmaması. Sizin için çok önemli mi bilmiyorum ama söylemekte fayda var diyelim ve diğer telefonumuza geçelim. Sonuncu telefonumuza gelecek olursak da sonuncu telefonumuz Google Pixel 6 Pro. Bu telefonumuzun üçlü kamera sistemi var ve bunlardan ana kamerası 50 megapikselli kamera, ikinci kamerası 48 megapikselli kamera, Üçüncü kamerası ise 16 megapiksellik bir özellik sunuyor bizlere. Bir önceki anlattığımız telefonlarla neredeyse aynı özellikte. Yine yan tarafa geçiyorum şöyle ve Alp buraya telefonun özelliklerini koyuyor. Bakmak isterseniz durdurup bakabilirdiniz ama geçti. Zaten hepsini detaylı bir şekilde aşağıya koyacağım. Oradan çok çok detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ee, biz sizlere mobil telefonculuk için kullanabileceğiniz... Telefonlardan bahsettik. Gerçekten bu telefonları eğer mobil fotoğrafçılıkla uğraşmak istiyorsanız en üst seviyelerdeki telefonlar olduğunu söyleyebiliriz. Başta da söylediğim gibi telefonların en ince ayrıntısına tek tek değinmedim. Ama aşağıya yazacağım. Oradan tek tek bakabilirsiniz. Ve bir fotoğrafçılıkla uğraşmak isterseniz bence uğraşın. Çok güzel bir şey. Böyle ne bileyim insan rahatlıyor bence ve telefonunuz yanınızda birazcık paraya kıydığınız zaman... Bence çok güzel sonuçlar elde edebileceksiniz. Tabii ki bu fotoğrafları nereye yükleyeceğiniz de önemli bu telefonları alırken. Videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve daha fazla içerik görmek istiyorsanız yorumlarda ne görmek istediğinizi belirtin. Biz de onlara göre içerik hazırlayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.